Merhabalar, ben Türkiy Aylinmaz. Bugünkü video konumuzda Tesla Model 3'ün özelliklerini anlatacağım. Aslında özellikleri de değil. Bir sene önce Ağustos ayında Tesla Model 3 aldım ve bununla ilgili yaşadığım deneyimler bu arabayı alma nedeni ya da karar aşamasına kadar sürdü. Çünkü yaklaşık bir 7 ay sürdü. Elektrikli araç, daha önce böyle bir deneyiminiz yok. Böyle bir alışkanlık da diyebiliriz. Daha önce bildiğiniz modeller var ve kullandığınız markalar var. Her ne kadar elektrikli araçlar yayılmış olsa da bir şekilde bir yerde duruyorsunuz. Bunun nedeni de ben size şöyle bir örnek vereyim. iPhone ilk çıktığı zaman 2007 senesinde ben Amerika'ya geldiğinde iPhone'un ilk ilk çıkan modelini aldım. Hatta şu an size göstereyim elimde olan model hala çalışıyor. iPhone'u almadan önceki telefonum Blackberry ydi. Ondan önce Nokia'ydı. Üzerinde bir sürü tuşlar vardı ve Farklı farklı, daha beyazlık özellikleri vardı. Daha basitti. Ama iPhone daha sade. Ekranda hiçbir şey yok. Dokumatik ekranla ilk daha o zaman tanıştık. Uygulamaların olduğunu. Daha farklı bir deneyim kazandık. İlk geçtiğim zaman da Acaba mı? Ya aldık ama bir problem olur mu? Ne olur? Yapabilir miyim? Sevebilir miyim? Çünkü oraya hala Nokia çok güçlü. Çok değişik telefonlar yapıyorlar. Aslında Tesla de benim için aynı. Deneyimdi çünkü ben de yaklaşık 7 ay bekledim. Araştırmalar yaptım. Arkadaşlarımdan konuştum. Onların deneyimlerini de paylaştılar bana. Ve yaptığım araştırma sonucu geçen sene almaya karar verdim ve bu zamana kadar herhangi bir problem yaşamadım. Bunun nedeni de aslında Tesla bir araba değil. Çünkü araba evet, dizaynı var hızla ilgili bir problemi yok, her türlü özelliği var. Asıl özelliği içinde bir yazılım olması ve bu yazılımı sürekli güncelliyor olmalıdır. Ben arabayı ilk aldığım zamanlar sürekli software update'ler, yani yazılım, update, yazılım güncellemeleri geliyordu. iPhone'a gelir gibi her akşam yazılım güncellemeleri geliyordu. Haftada bir, bazen ayda iki defa, bazen üç defa. Ve her seferinde yeni bir şey değiştiriyorlardı. Aslında bu şöyle bir güzel özellik. Tesla Model 3'te en, büyük, en sevdiğim, özelliklerden birisi yazılımı. Yazılımdan sonra gelen kısım işte güvenlik testleri zaten çok başarılı aracım. Bunun yanında güvenlik testlerinin dışında hızlanması ile ilgili arabanın performansı ile ilgili hatta model için değişik farklı performans modeli de var. Onlar daha da birçok spor araca göre çok daha hızlı gidiyorlar. Elektrikli araç da aynı şey. Çünkü farklı farklı arabalar kullanmışsınız. Dizel ya da benzinli araçlar kullanmışsınız. Hep aynı birbirine benzeyen teknolojiler. Her sene farklı özellikleri çıkıyor. Ama elektrikli araç bunlardan çok farklı. Çünkü diğer markaların da elektrik araçları var ama bunların menzilleri o kadar fazla değil. Tesla pil konusunda yapmış olduğu çalışmalar sonucunda... Açmış olduğu fabrikalar ve deneyimler sonucunda daha yüksek menzilde gidecek araçlar ürettiler. Ve bu sayede insanların bu arabalara talep etmesi daha kolay oldu. Ve bunun yanında sadece pil konusundaki gelişmeler değil farklı farklı yerlerdeki elektrik şarj istasyonlarının olması. Tesla Supercharger Charger diye geçiyor. Çok hızlı şarj olması arabanın. Yani yaklaşık 20-25 dakikada arabanızın hemen hemen %80'ini şarj edebiliyorsunuz ve bu sayede istediğiniz her yere gidebiliyorsunuz yani şu an Amerika genelinde şarj konusunda hiçbir problem yok A noktasına B noktasına gittiğiniz zaman hiçbir zorluk çekmiyorsunuz çünkü içerisinde sunmuş olduğu yazılım sayesinde sizin hangi noktada durmanız gerektiğini biliyor bundan sonrasındaki elektrikli araçların asıl şeyi software ve bu sayede otopilot özelliği ve insansız araç konusundaki yazılımlar bu şekilde devam edecek. Aslında Tesla'nın da yapmak istediği bu. Tesla'nın başka sevdiğim bir özelliği arabanızla ilgili herhangi bir problemde arabanın içinde ya da cep telefonundan Tesla'nın App'ine girerek servis isteği oluşturabiliyorsunuz ve ben iki kere yaşadım. İkisinde de servise gitmedim. Model S aracıyla, servis aracıyla evinize geldiler. istediğiniz saatte arabanızı kapınızın önünde parça değişimi yani çok önemli bir problemi olmadığı sürece yerinde hizmetle devam ediyorlar. Ve aslında bu çok güzel. Böyle bir deneyim diğer firmalarda yok. Daha önce böyle bir deneyim yaşamadı. <gülüyor> Özellikle elektrikli araçlarla ilgili yaklaşık Dünyanın altı zengininden üçü elektrikli araç ve bunla bağlı yazılımlar ve insansız araçlarla ilgili araştırmalar yapıyor. Tesla'nın güçlü rakibi şu an gizli gizli araştırmalar yapan Apple, Apple iCar diye 2020'nin sonunda belki bu Covid'den dolayı gecikme olabilir ama 2020'nin sonunda iCar'la ilgili bir açıklama yapıyor olacak. iCar aslında Apple Design konusunda çok iyi dizayn konusunda çok güzel arabalar tasarlayabilirler. Ama eksiklik konusunda üretim bandında bir ürünü üretim hızıyla yapmak aslında o kadar kolay olmuyor. Tesla bunu başarıyor. Çünkü Tesla farklı ülkelerdeki fabrikalarla bu sorunu çok kolay ve hızlı çözmeye hedefliyor. Şu an Texas'ta yapacağı fabrikada yaklaşık şu anki üretim bandının 5 katı kadar araç üretebilecek. Bir sonraki hedefe bu zamana kadarki sattığı arabalardan çıkardığı değişik modeller ve en son yaklaşık çıkardığı Tesla Model 3 35 bin dolar civarı fiyatla başladı. Hedef aslında 20 bin dolarlık daha küçük bir araba ve bu arabalar sayesinde daha çok insana ulaşabilmek. Bunu da nasıl yapacak? Farklı farklı belki e, parça olarak ya da kalite olarak biraz düşük olacak ya da pil konusunda belki daha eski araçların pilleriyle ilgili updateler yapabilir ya da daha farklı mil konusunda yani arabanın menzili konusunda diğer arabalar 250 gidecekse mil olarak belki 200 mil belki 150 mil daha günlük kompak arabalar üretecekler Böyle ışık verince heyecan geliyor. Yani hmm. Beni doyurman lazım. Ha, <gülüyor> arı geldi ya. Yani. Evet. <gülüyor> ne anlattım en son? <gülüyor> Bu kadar güzel anlatıyorsun ki. <gülüyor>